Matematik dersi için genellikle, kareli defter kullanırız, öyle değil mi? Buradaki kareli defterimizin yapraklarındaki karelerin her birinin bir kenarı 1 santimetreymiş. Bize, maviyle boyanmış olan şeklin alanını bulun diye sormuşlar. Bir şeklin alanını, kapladığı toplam yerin ne kadar olduğunu hesaplayarak bulabiliriz, öyle değil mi? Şimdi, Buradaki beyaz karelerin kenar uzunluklarının 1 santimetre olduğunu biliyoruz. Mesela bu karenin tüm kenarları 1 santimetre olduğu için alanı da 1 santimetre kare olacak. Buna göre mavi şeklin içinde kaç tane beyaz kare olduğunu bulabilirsek mavi şeklin alanını da hesaplayabiliriz. Yani bu karenin alanı 1 santimetre kare, bu da 2. santimetre kare. Diye sayarak devam edebiliriz. Ya da alternatif olarak, mavi şekli alanını hesaplaması daha kolay olacak şekilde parçalara bölebiliriz. Aynen bu şekilde bir çizgi çizersek, burada bir dikdörtgen, burada da başka bir dikdörtgen elde ederiz. Ve bu dikdörtgenlerin alanlarını bulduktan sonra birbirleriyle toplarsak da mavi şeklin alanını buluruz. Alttaki dikdörtgende iki satır var. Satırların her birinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare bulunuyor. İki satırın her birinde 7 kare varsa, bu dikdörtgenin alanı 2 çarpı 7'den 14 santimetre karedir. Yukarıdaki dikdörtgende ise toplam 1, 2, 3, 4, 5 satır var. Her satırda da 1, 2, 2 kare bulunuyor alanı 5 çarpı 2'den 10 santimetre kare olacak. Yukarıdaki dikdörtgenin alanı 10, alttaki dikdörtgenin alanı da 14 olduğuna göre, mavi şeklin toplam alanı 10 artı 14 eşittir 24 santimetre karedir. Bu şekil toplam olarak bu kadar yer kaplıyor. Ve kapladığı yerin alanını 24 santimetre kare olarak bulduk.